İngilizler, Araplar arasında isyan çıkartırken kullandıkları konuşma ne biliyor musunuz yöntem? Osmanlı diyorlar, Darwinist ateist oldu. <gülüyor> Sakın bunlara bağlanmayın diyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halife dini terk etti diyorlar. Yani Rom içiyor, cigara var, i̇şte, karhaneler açık, meyhaneler açık. Her türlü alkol ve müskirat var diyorlar. Bunlar İslam dilinde haram diyorlar. Siz Müslümansınız Allah'a çok şükür. Bu adamlara uymayın diyorlar. Adamları çok makul görüyor. Arap isyanı böyle başlatıldı. Osmanlı'nı ayırırken bu delilleri kullandılar. Karhaneleri, meyhaneleri, Osmanlı'daki fuhuşu, tütün salgılını bira, rakı, şarap fabrikalarını ve Darwin's propaganda'yı, bu Voltaire'in kitapları, şunlar, falan Darwin'in kitapları, bütün Osmanlı'ya yayılmasını deniz olarak gösterdiler. Bunun için de gene gelenekçi hocaları kullandılar. Gelenekçi hocalar. Ya yani sakalım, normal, Ali. Bu İslam'da var mı diyor. Adam yok diyor, adam diyor. Şimdi yapıyor mu yapmıyor mu diyor. Yapıyor diyor. E o zaman siz niye bağlanıyorsunuz ya diyor. Haklısınız diyor. O zaman hadi isyana başlayın katılın diyor. Osmanlı'dan bu İslam ülkelerini bu şekilde ayırdılar. İngiliz derin Ya yani bak felaketin ayrı bir yönü de bu. İngilizler diyorlar ki ya diyorlar Ali Felik bunlarda. Kuslar emanetlerde İstanbul'da her yer karhane doldu diyorlar, meyhane doldu. Şarap fabrikasından geçirmiyor İstanbul'da diyorlar. Bir fabrikası herkes içiyor. Duman altı herkes diyorlar. Oradan hilafet alalım diyorlar Osmanlı'dan size geri verelim diyorlar. Adamlar korktuğu için kabul etmiyor, onları teklif ediyorlar.